Arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar bu videomuzda trigonometrinin medium testinin ilkini çözeceğiz. iki tane medium test vardı arkadaşlarım. Konu bitti, small testi çözdük ve artık medium test birdeyiz. E, bu sevgili arkadaşlarım bizim 32. videomuz kampta. Girerseniz, hazırsanız fazla vaktinizi çalmayın ben sizin. E, sorularımızı çözmeye başlayalım. Bu arada sorular çok güzel. O yüzden pür dikkat dinlemende tabii ki fayda var. Geçelim sorulara. Şimdi bizim ilk sorumuzda bize deniliyor ki kenar uzunlukları A, B ve C olan ABC çeşitkenar çeşit kenar üçgeninde B küp eksi C küp bölü B eksi C A eşitmiş. Buna göre kotanjant A değeri soruluyor. Şimdi öncelikle şurada b küp eksi c küp yani küp açılımlarından b eksi c çarpı iç tarafı b kare artı bc artı c kare şeklinde yazarım. Daha sonrasında ise bölü dedim. Alt kısımda b eksi c'miz var. Sağ tarafta da a karemiz mevcut. Şimdi çeşit kenar olduğu için sevgili arkadaşlar burada b eksi c farkı sıfır değildir. ve Ben bunları sadeleştirebilirim. Şimdi elimizde ne kaldı? B kare artı c kare artı bc eşittir a kare kaldı. Şimdi bu bize aslına bakarsanız bir kosinüs teoreminin e, kosinüs teoremi variy bir şey veriyor. A kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı. Şimdi ne olması gerekiyor? A kare eşittir b kare artı c kare eksi iki çarpı b çarpı c çarpı kosinüs kosinüs a dememiz gerekiyor, değil mi? Şu şekilde. E buraya bakıyorsun. Şurası bc burası eksi 2 bc kosa, kosa. o halde eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a değer. arkadaşlar neye eşit b çarpı cye eşit çünkü b kare artı c kare b kare artı c kare a kare a kare. bunlar birbirine eşit o halde bu da buna eşit olacak. Şimdi her iki taraftaki bc'leri götürebilirim burada 1 kalır eksi 2'yi 1'in altına bölüm olarak gönderirseniz kosinüs a'nın eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini anlayabiliriz. Kosinüs a eksi 1 bölü 2 ise bu hangi açı değeri için geçerlidir? 120 derece. Demek ki benden kotanjant a istenmiş ya. Kotanjant 120 derece isteniyor ki bu da eksi kotatmıştır. Biliyorsunuz ki kotatmış sevgili arkadaşlarım 1 bölü ve Başındaki eksi ile beraber cevabımız eksi 1 bölü köküç olacaktı diyebiliriz. Yani cevap 5 kıymış. Geçtim 2'ye. Şimdi diyor ki arctanjant 1 bölü 3 x'miş arctanjant 1 bölü 2 de y'miş ise ve ise arctanjant 1 bölü 3 x'e yani diyor ki tanjantı 1 bölü 3 yapan açı değeri x'tir diyor. O halde ben tanjant x'in 1 bölü 3 olması gerektiğini söylerim burada. Burada da tanjant y'nin 1 bölü 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Benden x artı y toplamı kaç derecedir diye sorulmuştu. x artı y toplamı hakkında bir bilgi sahibi e, şu an olamasam da. En azından tanjant x artı y'yi bulabilecek bilgi kapasitem var benim değil mi? Tanjant x artı y neydi arkadaşlarım? Yarım açı formülü pardon toplam formülünü kullanaraktan yazacak olursak. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diyorduk. Peki hala, şimdi tanjant x arkadaşlar 1 bölü 3 olması gerektiğini kendimiz bulmuştuk. Tanjant y de 1 bölü 2 idi. Bölü alt kısımda 1 eksi. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'miz var. Üst taraf arkadaşlarım 2 artı 3'ten 5 bölü 6 gelir. Alt taraf ise 1 eksi 1 bölü 6'dan yine 5 bölü 6'dır. E, i̇ki aynı ifadenin birbirine bölümü biliyorsunuz ki 1'di. Güzel şimdi biz neyi bulduk? Tanjant x artı y'nin aslında 1 olduğunu bulduk. O halde x artı y burada kaç derecedir arkadaşlar? 45 derecedir. Çünkü tan 45 1'dir. O halde x artı y c seçeneğinde 45 olarak Verilmiş bize Geçtim 3'e O merkezli çeyrek birim çember verilmiş Şurası alfa Olduğuna göre dc uzunluğu Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş Bakın şu kısım soruluyor bize dc uzunluğu Şimdi öncelikle ee, Bakalım neler yapabiliriz Neler yapamayız Arkadaşlarım burasının alfa Olduğunu bize vermiş e Burası alfayken sevgili arkadaşlar O halde ben şöyle bir şey yapabilirim Şimdi şurası bir kere birim çember olduğu için OB bir birim. Bakın burası da bir birim. Tamam çok güzel. Şimdi acaba şuradaki AC uzunluğu bizim için hipotenüs ya şu kısım. Değil mi? Buranın tamamı hipotenüs. Şimdi ben buraya AC uzunluğu diyeyim. Hipotenüsü e, hipotenüs diye yazmayalım. Şimdi çirkin durur. E şimdi madem öyle biz AC ile sinüs alfanın çarpımının karşı kenarı vereceğini biliyoruz. Yani O'yu yani biri vereceğini biliyoruz. O halde arkadaşlarım bizim AC dediğimiz ifademiz 1/sinüs alfa'dır ki 1/sinüs alfa demek kosekant alfa demek zaten biliyorsun. Tamam? Şimdi AC uzunluğu neymiş? Kosek alfa'ymış. Pekala. Kosek alfa'dan biz AD uzunluğu çıkarırsak, şurayı çıkarırsak elimizde kalır DC uzunluğu ki zaten DC uzunluğu soruluyor bize. Peki ben bu şimdi AD uzunluğunu nasıl bulacağım? AD uzunluğunu bulabilmek için bakalım neler uygulayabiliriz? Öncelikle arkadaşlar şunu şöyle çekecek olursak mesela nasıl yapalım? Şuradan şöyle çekelim. Buranın uzunluğu nedir? Tabii ki 1'dir. Şimdi bunu bu şekilde çektikten sonra artık şurası 1 burası 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Ve sevgili arkadaşlar bize AD uzunluğu lazım. AD uzunluğu ortaya çıkarabilmek adına... Eğer şöyle bir şey de yaparsak acaba yapsak mantıklı olur mu diye e, düşünüyorum. Şu biri çekmeyelim. Tamam şunu çekmeyelim. Şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Dikkat atalım. Tamam. Şimdi buraya dik attım ve doğal olarak şurası şöyle birken burası ikiz kenardı ya. Karşıyı iki eşit parçaya bölecektir değil mi? Yani bakın şurayı gösteriyorum size. Şu kısım şu kısma eşit olacaktır. İkiz kenardı çünkü ikiz kenardan indirdim Karşı kenarı iki eşit parçaya böldü. E şimdi güzel. Burası alfa ise şurası nedir arkadaşlar? 90 eksi alfadır. E burası da 90'dı. E 90 eksi ise şurası alfadır. Şimdi alfanın e, ait olduğu üçgen dik üçgen. Dik'in karşısındaki kenar hipotenüstü. Yani burada bir hipotenüs olacak. Daha sonrasında ben burası hipotenüsken karşı kenarı ne olarak bulurum arkadaşlarım şu kısmı. 1 çarpı sinüs alfa. 1 e çarpı sinüs alfa da sin alfanın kendisidir. E burası sin alfa. Burası sin alfaysa eder burası ne? 2 sinüs alfa. Şimdi o halde demek ki ben kosekant alfadan 2 çarpı sin alfayı çıkarırsam bize dc uzunluğunu verir diyeceğim. Dolayısıyla cevabımız da sevgili arkadaşlar kosek alfa eksi 2 sin alfa olacak. O da e şıkkında bakın verilmiştir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzu çözdük. Geçtik dörde. abc üçgeni için kosa çarpı kos b eksi kos c eksi sin a çarpı sin b eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada dikkatinizi çekmeniz gereken yeri, dikkatinizi çekmesi gereken yeri söylüyorum. cos a çarpı cos b eksi sin a çarpı sin b. Bizim burada dikkatimizi çekmesi gerek. Çünkü cos cos sin sin biçiminde kosinüs e, toplam veya fark formülü. Aradaki eksi olduğu için de kosinüs toplam formülü diyorum. O halde aslında o ile işaretlediğim yerler kosinüs a b'ymiş arkadaşlarım. Bir de yanında ne var? cos c var. Şimdi bu e, şöyle diyebilirim artık. A artı B artı C biliyorsunuz ki ABC üçgeni 180 derecedir değil mi? Burada burada B artı C açısını ben 180 A artı B açısı diyelim. Çünkü o lazımdı. A artı B açısını arkadaşlarım nasıl yazarım? 180 derece eksi C biçiminde yazabilirim. O halde şu A artı B gördüğüm yere 180 eksi C yazacağım. Bakın 180 eksi C eksi kosinüs, bir de C'miz var. Şimdi dikkat ettiyseniz. 180'den çıkıyor indirgeme formülü uygulayacağız buraya 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek tabi haliyle e, Ama kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için Şu kısım sevgili arkadaşlar eksi kosünüs c olacak e, Yanında da bir eksi kosünüs c daha var o zaman cevap nedir? 2, eksi 2 çarpı kosinüs c'nin ta kendisidir Bakın bu da bize a seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Öğrenci kafasıyla düşününce a şıklarda 0 var Cevap kesin 0'dır denilebiliyor ama cevap a'ydı Yukarıda ABCD dörtgeni verilmiş arkadaşlar. ADAB'ye dik şurası. Şura 1 cm, 3 cm, kök 10 ve 2 kök 5 cm. Kotanjant CDA soruluyor. CDA açısı şurası arkadaşlarım. Buranın kotanjantı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu şöyle tuttum. Şuraya çektim. Tamam. 1, 3 e, burası kök 10 oldu. E, kök 10 var kök 10 var. Ahan da burası ikiz kenarmış muhteşem. O halde arkadaşlar bir de şunu şöyle çekeyim ben dikindirelim. Çünkü bir dike daha ihtiyacım var. Birazdan nereden ihtiyacım olacağını da göreceksin. Burası da dik. Dikse demek ki burası kök 5 burası kök 5. E burası kök 5 burası kök olsa demek ki burası da kök 5 olacak zaten. Muhteşem üçlü gelmek zorundaydı. Peki hala şimdi bak şuraya alfa şuraya beta diyeceksin. Bizden istenen şeyi yazıyorum sana. Kotanjant alfa artı betayı istemiş arkadaşlar bizden. Yani aslında istenen şey şu. 1 bölü tanjant alfa artı beta isteniyor. Şimdi kotanjantın toplam formülünü biz yazmadık ya hani konu anlatımında da ne dedik? Tanjant sayesinde zaten bulabiliriz. Bulacağımız tanjantı ters çevirince kotanjant olacak. Şimdi tan alfa artı beta nedir arkadaşlar? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan betadır. Şimdi güzel. Tanjant alfa gerekiyor bize. Karşı bölü komşudan 3. Tanjant beta gerekiyor. Karşı bölü komşudan 1. Bölü 1 eksi 1 kere 3. 3 artı 1 yukarısı 4 yapar. 1'den 3 çıkarırsan da eksi 2 gelir. E burada 4 bölü eksi 2 eksi 2'ye eşittir. E hocam şıklarda yok demeyeceksin tabii ki. E ne diyeceğim? Hocam sen şurayı buldun. Yani burayı eksi 2 buldun. O zaman cevap neymiş? Bak 1 bölü eksi 2'ymiş. Yani eksi 1 bölü 2'ymiş. 5. sorumuzun cevabı da haliyle denizli seçeneği olur. Geçtim 6'ya. ABCD'nin bir kare olduğunu bilgisi vermiş. Bak bura bura bura bura hepsi birbirine eşit. Tanjant EAF. Yani bakın EAF. Şuranın tanjantı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya X şuraya Y dersem. Şuraya da alfa diyeyim. Alfa artı X artı Y nedir? Tabii ki 90 derecedir. Çünkü bu bir kareydi. Şimdi ben burada şöyle yazacağım. X artı Y demeyelim de alfayı bulalım. Alfa eşittir nedir? 90 eksi x artı y'dir. Tamam güzel. Şimdi benden tanjant bunu istemiş ya. Tanjant alfayı istemiş ya. Bu aslında tanjant 90 eksi x artı y'dir. Ve 90'dan çıkarıldığı için isim değiştirecek. Kotanjant olacak birinci bölgede olduğu için alay bunların pozitif. Kotanjant x artı y isteniyor diyebiliriz artık. E peki. Kotanjant x artı y yerine 1 bölü tanjant x artı y'yi bulalım. Yine yani ters çevirip cevabı buluruz. Şimdi şu kısım neydi arkadaşlar? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y idi. Tanjant x'i nasıl buluruz? Çok basit. Bak karşı bölü komşu burası 1 ise burası 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 diyoruz. E, tanjant y'ye bakıyorsun orada 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 üst taraf 1. Alt tarafta 1'den 1 bölü 4'ü çıkardın 3 bölü 4. Yani tanjantımız neymiş? 4 bölü 3'müş. Burası 4 bölü 3 ise kotanjant sorulmuştu. ters yerip çarparsan 3 bölü 4 gelir. Doğru cevap da e seçeneği olur. Evet 6. soruyu çözdüğümüze göre artık 78. sayfayı da bitirdik. Geçtik 79. sayfamızda 7. sorudayız. Sinüs 55'i vermiş gençler bize. Sinüs 20'nin k türünden eşiti soruluyor. Hadi bakalım. Şimdi 55 ile 20 arasında da çok bir bağ yok ama. Bakalım neler yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar sinüs 55'i biliyoruz ya biz. Sinüs 110 demek sinüs 2 çarpı 55 demek. Ve arkadaşlar bu da 2 çarpı sin 55x, 55 çarpı cos 55'in aslında ta kendisidir. Tamam mı? Şimdi sinüs 110 dediğimiz ifade de sinüs 110 dediğimiz ifade de aslına bakarsanız sevgili gençler sinüs 90 artı 20'dir. Sinüs 90 artı 20'dir. Ve bu da kosünüs 20'nin ta kendisidir. Kos 20'yi aslında hesaplarsak sin 20'ye de oradan ulaşabiliriz. Tamam mı? Peki 2 çarpı sin 55 neydi? K'ydı. E kos 55 ne? Hemen bir üçgen çiziyoruz. Şöyle. Hocam şöyle bir dik üçgen çizsek yeterli olur bizim için. Şimdi şurası 55 derece olsun. Sinüs ne? 55 neydi? K'ydı. Yani burası K ise burası 1'miş. O zaman burası nedir? 1-K karenin kareköküdür arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? Kos 55. Yani komşu bölü hipotenüsler ne olacak? 1 k karenin karekökü olacak. Yani arkadaşlar burada kosinus 20 2k çarpı karekök içerisinde 1 k karenin kareköküymüş. Bu cepte. Benden ne isteniyor? Sinüs 20 isteniyor. O zaman bizim bir üçgene daha ihtiyacımız var. Bir üçgen daha çizelim o zaman. Ne olacak? Bir tane daha üçgen çizdik diye öleceğiz mi yani? Al. Şurası 20 olsun. Şimdi bunun kosinusü neymiş? 2k çarpı o 1 eksi k karenin karekökü bölü 1. Burası da 1 olacak o zaman. Peki burası nedir? Şunun karesinden yani birden şuranın karesini çıkaracaksın. 2k'nın karesi 4k kare yapar. Şu kısmın karesi de 1 eksi k kare gelir. Bundan bunu çıkardık. Daha sonrasında karekökünü alacağız. Bakın karekök içerisinde 1 eksi 4k kareyi dağıtırsanız. 4k kare eksi 4 K üzeri 4 gelir sevgili arkadaşlar. Bu arada şurası artı. Onu da gözden kaçırmayalım. İçerisi de sevgili arkadaşlar. 1 bak 1 eksi 2K'nın karesi değil 2K karenin karesidir arkadaşlar. 1 2K karenin karesidir bakın içerisi tam karedir. Bunun karekökü isteniyorsa o zaman bu nedir? Mutlak değer içerisinde 1 2K karedir doğru mu? Şimdi gençler bu dışarı nasıl çıkar? 1 2K kare diye mi çıkar yoksa 2K kare 1 diye mi çıkar? Çünkü bakalım 1-2 kare yok zaten. Yani 7. sorumuzun cevabının Ceyhan olduğu açık ama. E, bunun da sevgili arkadaşlarım sebebini şu şekilde düşünebilirsin. Burada sinüs 55k idi. Sinüs 55'in sen birden daha küçük bir sayı olduğunu biliyorsun. Birden daha küçük bir sayı olduğunu bildiğin için de şuraya getirip mesela 0 ile 1 arasında bir sayı ya. Karesini aldın 2 ile çarptın 1 çıkardın pozitif geleceği için 2 kare eksi 1'dir diyorsun. Karşımıza 1 2 kak 2 k diye bir sonuç zaten çıkmadı dolayısıyla rahatız bu konuda. Cevabımız C olacaktı. Geçtim 8'e. Şu kısmı silebilir miyim? Vallahi sildim senden cevap gelmeden ama kusura bakma hakkını helal et. Şimdi 8. sorumuz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yine affınıza sığınıyorum arkadaşlarım. Burada ufak e, detaydan ya yani detaylı bir şey değil aslında. Çok ufak bir detay ama gözden kaçmış. 2 burada değil, şurada arkadaşlar. Yani sinüs 2x burası. 2 sinüs x değil. Bu soruyu buna göre çözeceğiz. Çok tatlı bir soruydu ama. Gözden kaçmış. Şimdi x'ler pi bölü 4 ile pi bölü 2 açık aralığında olmak üzere. Bak üst taraf kosinüs 2x alt taraf 1 eksi sinüs 2x. Şimdi bak sen bu 1 eksi kare içinde bir 1 varsa bir de böyle sinüslü bir şey varsa. Bunu mutlaka ama mutlaka bak buradaki sinüs ne olursa olsun içerisi ne olursa olsun. Mutlaka ama mutlaka şunu yapacaksın sen. İyi dinle. Bir gördüğün yere sin kare x artı cos kare x diyeceksin. Eksi şu sinüs 2x nedir? 2 çarpı sin x çarpı cos x'dir. Şimdi bunu yazacaksın tamam mı? Çünkü birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi gelir buradan. Yani arkadaşlar içerisinde aslına bakarsan sin x eksi cos x'in karesiymiş. E bir de bunun karekökü var. E şimdi bu kareyle bu karekök birbirini götürürse mutlak değer içerisinde sinik seksi cos x diye dışarı çıkar ama nasıl çıkacağını bilmiyoruz daha. Gelin onu da çıkaralım sonra üst tarafa geçeriz tamam mı? Şimdi bunu çıkarabilmek adına şöyle bir kartezyen e, koordinat sistemi çizelim bir tane de şöyle birim çember gibi bir şey çizelim tamam mı? Şimdi diyor ki bana bu açı 45 ile 90 arasında yani şu birinci açortay doğrumuz 45 derecelik bizim açımız neredeymiş arkadaşlar şuralarda bir yerdeymiş. Şimdi şunu tekrardan sildim. Bakın arkadaşlar ben bu açının buradaki açının sinüsünün neresi olduğunu biliyorum. Şu uzunluk bak. Şu uzunluk bize sinüsü verirken şu uzunluk da bize kosinüsü veriyor. Yani burada bu açı büyüdükçe gördüğünüz üzere sinüs artarken kosinüs bak küçüldü. Demek ki sinüs daha büyük. Sinüs daha büyük olduğu için burası artık olduğu gibi çıkar çünkü sin'den kos çıkmış. Sin x eksi x diye sen burayı çıkardın. Şimdi bir de üst taraf kaldı. Üst tarafta ne var? Cos 2x. Cos 2x'i nasıl açalım? Hocam tabii ki hem sinüsü hem kosinüsü üstü açacaksın. Yani cos kare x-x'i sin kare x diye açacaksın. Bu da bize cosx x-x'i sin x çarpı cosx x artı sin x verecek. Alt tarafta ne vardı? Sin x-x'i x vardı. Sin x-x'i cos x'de cos x-x'i sin x birbirini götürürse bir eksimiz kalır burada. Çünkü bunlar birbirine eksilisi. Eksiyi deşeri dağıtırsan eksi cos x, eksi sin x bize cevabı verir. Yani 8. sorumuzun cevabı D şıkkıymış dedik sevgili gençler. Ve geçtim 9'a. ABC'nin bir üçgen olduğu bilgisi veriliyor. Bak burası alfa burası 2 alfa. AB'nin 4 katı AC'nin 3 katıymış. AB'nin 4 katı AC'nin 3 katıysa ben gider şuna 3K derim buna 4K derim. Dolayısıyla AB'ye 3K dedik arkadaşlar şu kısma. AC'ye de 4K dedik. 2BD'de DC'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani ben buraya T dersem burası 2T olacak diyebiliriz. Şimdi benden istenen şey şu. Tan alfa değeri kaçtır? Bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Ee, bulmada sıkıntı yok. Şuraya en basitinden H dersin. Daha sonrasında da burası T burası 2T olduğu için buranın alanı A ise buranın alanı 2A'dır dersin. Şimdi gelin şu ağlık alanı bir bulalım. 1 bölü 2 sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı 3k çarpı t ee, ve sevgili arkadaşlarım çarpı t değil h özür dilerim. 1 bölü 2 çarpı 3k çarpı h bu bize nerenin alanı veriyor bir de sinüs alfa var bu bize a'yı veriyor. Bir de arkadaşlarım 1 bölü 2 çarpı 4k çarpı h çarpı sinüs 2 alfa. Şöyle. Şimdi tabi burası 2A burası A ise ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur diyeceğim. Ve sinüs 2 alfayı da burada 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa diye yazalım. Yani yarım açısını kullanalım tamam mı? Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bak 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 gitti. H'lar zaten gidiyor. K'lar zaten gitti. 2'ler gitti. Sinüsler gitti. Hiçbir halt kalmadı. Sol tarafta sadece 3 var arkadaşlar. Sağ tarafta da bak şurada bir 4 var. Bir de çarpı kosinüs alfamız var. O zaman kosinüs alfa nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Pekala kosinüs alfayı bulduğumuza göre artık tanjantı da buluruz bence. Şöyle bir dik üçgen düşünecek olursan. Şurası dik. Şurası alfa. Kos alfa neymiş? 3 bölü 4. Yani burası üçgen burası 4'müş. O zaman şurası nedir? Tabii ki kök 7'dir. Bizden istenen tan alfaydı. Karşı bölü komşu. Kök 7 bölü 3 bize cevabı verir. O da zaten A seçeneğinde sevgili arkadaşlarım mevcuttur. Geçiyorum 10. soruma. Şu kısmı siliyorum. Hop. Sinüs 2x çarpı cos 60 eksi cos 2x çarpı sin 60 1 bölü 2. Şimdi burada ne var? Sin kos, kos sin. Arada da eksi var. Demek ki sinüs fark formülü. Sinüs 2x eksi 60'mış arkadaşlar. Bu, bu da 1 bölü 2'ymiş. Şimdi 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye sorulmuş. Ne diyoruz? 2x eksi 60 eşittir. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? 30 derece. Şimdi radyan cinsinden sorulduğu için de ben buna pi bölü 6 diyeceğim artı 2 pi Ve sevgili arkadaşlarım bir de 2 x 60 eşittir. Şimdi ben sinüsün ikinci kökünü nereden buluyordum? Pi'den çıkarıyordum. Yani 5pi bölü 6 artı 2 pi diyoruz. 60 derece dediğimiz şey pi bölü 3'tü. Burası da pi bölü 3 yani. Bu eksi pi bölü 3'ü bu tarafa atarsanız pi bölü 6 ile pi bölü 3'ün toplamı gelir arkadaşlar. P bölü 6 ile P bölü 3'ün toplamı da bize şurayı 2 ile genişletirsen 3P bölü 6'yı verir. Yani P bölü 2'yi verir. 2X eşittir. P bölü 2 artı 2KP'yi dedim. Burada da 2X eşittir. 5P bölü 6 ile P bölü 3'ü toplarsanız buraya 2 ile genişlettiğiniz takdirde 7P 6'yı bulursunuz arkadaşlar. 7P bölü 6 artı 2KP'yi dedik. Tabii ki burada bir de her iki tarafı 2'ye bölme durumu var. Bölelim x eşittir pi bölü 4 artı kpi ve x eşittir 7 pi bölü 12 artı kpi dedik. Güzel. Şimdi artık sorunun son aşamasındayız. 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye soruluyor. Şimdi x arkadaşlarım pi bölü 4 oluyor. 7 pi bölü 12 de oluyor. Daha sonrasında ben k'yı burada 0 seçtim pi bölü 4 buldum ya k'yı bir de 1 seçelim. Pi'ye pi bölü 4 eklersen 5 pi bölü 4 gelir. 5 pi bölü 4 de 3 pi bölü 2'den daha küçük olduğu için sevgili arkadaşlarım. Doğal olarak 5 pi bölü 4 de bir köktür. Bir de 7 pi bölü 12'nin üzerine bir tane pi ekleyeceksin. Bu da bize 19 pi bölü 12'yi veriyor arkadaşlarım. Bu da 19 pi bölü 12 ile 3 pi bölü 2'yi kıyaslayacak olursan şurayı 6 ile genişlettiğin takdirde bak 18 pi bölü 12 geliyor. E burası 19 pi bölü 12 hocam. evet. Yani bu bundan büyük mü büyük? Yani sınırın dışına mı taştık? Evet sınırın dışına taştık artık. Demek ki bu bizim kökümüz olmuyor. O halde sadece ama sadece şu, şu ve şu bizim kökümüz. Yani 3 tane kökümüz var. Doğru cevap C seçeneği olacaktı diyebiliriz. 11. soruya geçtim. Şurayı biraz temizleyeceğim ve ekstradan şurayı biraz temizleyeceğim. 11. soruyu çözeceğiz. Sekant kare x eşittir 1 artı tanjant x demiş. Bu denklemin 0 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruluyor. Kök soruluyor. Sekant kare x dediğimiz şey biliyorsun ki 1 bölü cos kare x Bu da 1 artı tanjant x. Tanjant x'i sen sinüs x bölü cos x biçiminde yazıp buna 1 eklersen şununla şunu çarpıp bunu ekleyeceğin için üst taraf sin x artı cos x bölü cos x gelecektir. Şimdi bu kısımda içler dışlar çarpımı yapılabilir. cos x eşittir. cos kare x çarpı sin x Artı kosinüs x diyebiliriz arkadaşlarım. Bunu da bu tarafa atarsanız şöyle eksi cos x diye sol tarafta sadece ama sadece 0 kalacaktır. Böylelikle bu kısımda ben bunları bak burada kos kare var burada kos var. kosinüs x parantezini alırsam 0 eşittir. kosinüs x parantezinde sevgili arkadaşlarım ne gelir? kosinüs ee, x çarpı sin x artı kosinüs x gelir. Eksi bir de birimiz olur. Şimdi burada bir cos x'i sıfıra eşitleyebiliriz. Bir de sevgili arkadaşlarım şu kısmı 1'e eşitleyeceğiz. Yani şunu şunun içine dağıtırsam bak. Sin x çarpı cos x artı cos kare x eksi 1 eşittir 0 diyeceğiz. Bak dikkat et buraya. Buraya dikkat et. Cos kare x eksi 1 var. Bu ne demek? 1 eksi cos kare x neye eşitti? Hocam sin kare x'e eşit. O zaman... Cos kare x eksi bir neye eşittir? Tabii ki eksi sin kare x e eşittir. Yani burası eksi sinüs kare x'miş. Bir de burada sin x çarpı cos x'imiz mevcut. Dikkat ettiysen sıfıra eşit diyoruz. Burada sinüs x parantezini alıp burayı cos x burayı da sinüs x diye yazacak olursan eşit dedin. Ya burası sıfırmış ya da burası sıfırmış diyeceksin. Şimdi sin x'i eşitleyen değer bir sıfır var bir de pi var. Sıfır pi kapalı aralığında. kosinüsü x'i eşitleyen değerde bir kere sadece ama sadece pi bölü 4 var. Kosünüsü sıfıra eşitleyen de pi bölü 2 var. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane kök buldun değil mi? Cevap ama 4 değil. Neden değil? Çünkü burada sen kosinüse kök bulmak zorunda değilsin. kosinüse bulduğun kökleri eleyeceksin. Sebep. Hadi buyurun bir sebep. Çünkü arkadaşlar. kosinüsün kökünü sen kök diye kabul edersen. Burada. Burada. Paydamızda bakın kosinüsler var. Yani burası sıfır olduğu takdirde gitti tanımsız. Burası sıfır olduğu takdirde gitti tanımsız. Dolayısıyla pi bölü 2'yi alamayız. Şuradaki kökler için bir sıkıntı yoktur. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktır deriz. 12. ve son sorumuz arkadaşlar artık. Ne çabuk geldik testin sonuna. Hiçbir fikrim yok. Sin x çarpı cos x çarpı kosinüs 2 x çarpı kosinüs 4 x eşittir. 1 bölü 8 denkleminin 0 pi aralığında Kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş. Pekala. sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Nedir? Sinüs 2x bölü 2'dir. Çarpı yanında kosinüs 2x var, çarpı kosinüs 4x var, eşittir 1 bölü 8'miş. Peki şimdi size sorum şu, sinüs 2x ile kosinüs 2x'in çarpımı nedir? O da hocam sin 4x bölü 2'dir. E bölü 2'siyle ile beraber bölü 4 yapar. Çarpı kosinüs 4x eşittir 1 bölü 8. Bir soru daha size. Sin 4x'de cos 4x ile kos 4x'in çarpımı nedir hocam? O da sinüs 8x bölü 2'dir. E bir de burada bölü 4 var. Bölü 8 yani eşittir 1 bölü 8 mi oldu? Bak şimdi buradaki bölü 8'lerin hiçbir hükmü yok. Sinüs 2x'in ne, sinüs 8x'in ne olması gerekiyormuş? 1. Şimdi sinüsü 1 yapan. Değerler gerekiyor bize sinüsü 1 yapan değer bir pi bölü 2 var şu aralıkta doğru mu peki o zaman şöyle düşünebilir miyim ben madem sinüsü 1 yapan sadece ama sadece şuradaki kök var arkadaşlar ben x'lerin sıfırla pi aralığında olmasını istiyorum ama soru bize öyle bir şey sundu ki burada 8x'ler pi bölü 2 olmak zorunda. Yani sevgili arkadaşlar x'ler bu aralıkta ise, 8x'ler nerededir? 0 ile 8 pi aralığındadır. 0 ile 8 pi aralığı demek ne demek? Her 2 pi'de bir, bir tur atmıyor muyuz? Evet o zaman 8 pi'de 4 tur vardır. Yani 4 tur döneceğiz. 1, 2, 3 ve 4. turu döndüm bitirdim. Kaç tane kökte karşılaştım? 1, 2, 3, 4 tane kökte karşılaştım. Doğru cevabım da c seçeneği oldu deriz. Evet bu testte sevgili arkadaşlarım sadece şuraya dikkat edin demiştim. Şuradaki iki yanlış yerde duruyordu. O iki şurada olacak arkadaşlarım. Hemen düzelttik ama artık iş işten geçmişti. Çünkü kitap matbaaya girmişti. Kusura bakmayın tekrardan. vaktimizi çalmamıştır diye umuyorum. Bu testi de bitirdik artık medium ikinci teste geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda. O video için artık görüşürüz diyelim. Tamam. Sözleşelim görüşelim. Ee, beni özleyin. Olur mu? <gülüyor> Arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.